Sevgili üç psikolog, üç anne takipçileri. Bugün aslında biraz farklı bir konu üzerinde konuşacaktım sizlerle. Kardeş ilişkilerinde örtülmeden bahsedecektim. Daha önce tanıtımını yapmış olduğum gibi. Ama 11 Eylül'de okullar açılıyor. Hazırlık sınıfları. Birinci sınıflar ve beşinci sınıflar e, okula başlayacaklar. Dolayısıyla 11 Eylül'ün telaşında olan bazı ikiz e, anneleri bana e, bununla ilgili olarak kaygılarından bahsettiler. Ben de böyle bir ihtiyacın olduğunu düşünerek e, kendi kişisel deneyimimle ilgili bir paylaşımda bulunmak istedim. E, ben de e, bildiğimiz üzere bir, e, bir üç çocuk annesiyim. Aynı anda e, iki sene önce çocuklarım okula başladılar. E, çocuklarım. Ee, öncesinde ben de çok kaygılarım vardı. Aynı sınıfa mı vereyim yoksa e, farklı sınıflara mı vereyim? Bununla ilgili olarak e, uluslararası literatüre baktığımızda ve özel okulların uygulamalarına baktığımızda genellikle e, ikiz çocukları farklı sınıflarda okutma yönündeler. E, doğru bir yaklaşım e, olduğunu düşünüyordum ben de e, bu yaklaşımın. E, takip ki başıma gelene kadar. E, bu da daha önce de Önde durduğumuz gibi çocukların bireysel özelliklerine bu yapmak gerekiyor. Yani ikiz de olsalar onların bireysel farklılıkları, bireysel özellikleri çok önemli. Kendi başlarına var olma becerisini eğer edinmelerse aynı sınıfta okumalarının hiç de sakincası yok. Birbirinin üzerinde baskı kurmuyorlar yine aynı sınıfta olmalarının bir sakincası yok. Kul güvenle yapmıştım, ee, kendi çocukların okul ortamında gözlemleme fırsatına e, çok sahip olmadığım için okul öncesi öğretmeniyle bu konuyu konuşmuştum. Ee, nasıl e, bir yol izlemem gerektiğiyle. ondan e, edindiğim bilgiler doğrultusundan kararlaştırmıştım. E, ve bize gerçekten çok güzel bir mücadele vermişti. E, bir kere her şeyden önemlisi, iki çocuğun farklı sınıflarda aynı anda okuması demek Aynı mutfakta olsa bile farklı işlenişlerde tarzlarında derslere gidecek olmalar demek ee, ve e, farklı aktiviteler demek, farklı etkinlikler, farklı yaş günü organizasyonları demek ee, sizin için oldukça yorucu olabilir farklı sınıflarda okumalar. Ama tırnak içinde söylüyorum, tekrar söylüyorum. Eğer çocuklarınız Bireysel farklılaşmayı sağlayabildilerse, eğer çocuklarınız birbirleri olmadan da bireysel olarak var olma becerisini kazandılarsa, o zaman aynı sınıfta okumalarının, onların gelişimi açısından hiçbir sakınca olmadığını kendi deneyimlerim ve gözlemlerim çerçevesinde söyleyebilirim. Özellikle çalışan anneler için bu bilginin yararlı olacağını düşünüyorum. E, bu konuyu e, okullarınıza konuşabilir e, ve hani biraz daha kendi e, ailenizin e, yararını gözetebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.